terazi yanları 20 saniye dolar euro, 18.13 6.980 71.99. Borsa 3.180 ve Bitcoin 19.308'e gün düşüşte kapattılar. Mersin'de polis evine saldıran teröristler Suriye'den Türkiye'ye para motorla gelmiş. Kasımpaşa sahasına Gaziantep Futbol Kulübünü 1-0 mağlup etti. Galibiyet golü Mersant Klina'dan geldi. Stradon Spor Deplasmanda Kayseri Spor iki 2-1 mağlup etti, Beşiktaşlar işte Sözleşme krizi sona erdi, Ersin Destanoğlu ile 4 yıllık yeni mukavere imzalandı. Yapım, yapımcıyla anlaşamayan Bülent Ersoy, iptal olan konserini Osmanlıca kelimeler kullanarak açıkladı. Seyircilere el salladı, dans ettiği, Tesla'nın ürettiği insansız robot Optimus Dünya'ya tanıtıldı. Antalya'da termometreler Ekim ayının ilk gününde 45 derece gördü. Londra derbisinde Zafer Arsenal'in Tottenham'ı 3 golle deviren topcular zirvedeki yerini sağlamlaştırdı değerli izleyenler. Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muttar. kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu. Ona 5 dakika süre veriyordum dedi bu haberimizde günü izlediğiniz sonra geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.